artık son gündeyiz seçimleri. Başkanım astol ister son mu sahneye çıkar? Vallahi bir işte, aydır biz her gün federasyon yani, seçimlerindeyiz. Bugün tabii artık son gün. Geç kalırmış sayılmaz. Yani bu tabii hukuki bir süreç. Yedisi olimpiyattan bittikten sonra geldik. İnşallah hayırları vesile olur. Güzel bir ortam oldu. Tekvando'ya yakışır. Çok güzel bir kongre oldu. Bütün katılan delege arkadaşlarıma, ve büyüklerime buradan çok teşekkür ediyorum. Kucaklaşma fırsatını bulduk. İnşallah tek geleceği için en güzel olur, en hayırlısı olur. Hep bunu temenni ediyoruz. Bembeyaz, dobok gibi yani beyaz elbisemiz gibi güzel bir sayfa tekrar açılır. Ve yeniden şahlanışımıza, yeniden gidişatımıza güzel bir vesile olur seçim diyorum. Başkanım yani kaç senedir federasyon Ben 16 yıldır federasyon başkanıyım. Tabii dördüncü dönem bitiriyoruz, beşinci döneme giriyoruz. Dünya Federasyonu'nda da aynı şekilde ama her zaman şunu söylüyorum. Her geldiğimiz dönemde yenilenerek giriyoruz. Yeni hareketlerle, yeni başarılarla da başarıyı getiriyor. Bilesi düzen olmazsa başarı da sıkıntıya girebilir. Bu noktada biz yaptığımız tüm hamlelerde 210 tane ülkenin önünde yer almak çabasıyla çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Milletimizin kardeşlerimizin desteğiyle de inşallah daha büyük işler başaracağız diyorum. Başkanım şimdi tekvando camiası zaten sizin başarılarınızı biliyor. Olimpiyatları takip edenler yine başarılarınızı biliyor. Ama bilmeyenler için tekvando nerede? Şu anda Türkiye'de nerede? Şöyle söyleyeyim 210 tane ülkenin içinde tekvando ilk üçtedir, ilk dörttedir. Bu çok önemli bir başarıdır. Ve olimpiyatlarda her katıldığı olimpiyatlarda madalya almıştır. Altın madalya almıştır, gümüş madalya almıştır. Bu neyi getiriyor? <gülüyor> Yani rekabet ettiğimiz o kadar güçlü ülkeler var ki belki 60-70 tane çok güçlü ülke var. Onun için milletimizi temsil okusunuz. Tekvando şu anda bir markadır. Dünyada bir markadır. Türkiye Tekvando Federasyonu bir markadır. İnşallah bu markanın daha da tescilleri, daha da büyümesi için gayret edeceğiz. Çoğu branşta ülke puanıyla olimpiyata sporcu gönderebiliyoruz. Burada artık sporcular kendi aralarında kapışıyorlar. Benimdi, onundu, o kontenjanı evet. polis seviyeye gelmişim de. Federasyonların bu uzun süre başkanlıklar bazen ters algılanabiliyor. Başkan kolta oturuyor, bırakmıyor diye. Ama bir taraftan da bunun bir istikrar boyutu var. Siz evet. nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Da? Şimdi size örnek vereyim. Mesela Manchester United Babi Charlton 25 yıl teknik direktörlük yapmıştır. Uluslararası federasyonlara baktığınızda çok uzun süre federasyonlarda görev alan ve başarısını istikrarlı bir şekilde devam ettiren başkanlar var. Sorgulanması lazım. Eğer başarılıysa bir federasyon ona daha da güç katmak lazım. Eğer uluslararası alanda belli yetkililere sahipse federasyon başkanı ve yönetimi onları daha da desteklemek lazım. Çok önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim bir federasyon sadece kendi ülkesinde değil yurt dışında da başarılı olmak için oralarda kurullara girmek zorunda. Buralarda kurullara yıllarca çalıştığınız giremezsiniz ama girmiş bu başarı egale etmiş uluslararası alanda çok yetkili olan federasyonumuzun Uzun süre devam etmesi istikrar başarıyı getirir e, prensibiyle başarıların artarak devam etmesi noktası da önemlidir. Ama bir federasyon başarısızsa, bir federasyon eğer projeleriyle yaptıklarıyla işleri yapamıyorsa, dünya ülkelerin çok gerisindeyse o da sorgulanıp uzun süre zaten kalmaz. Biz başarımızdan dolayı kalıyoruz. Hiçbir Başarımız seçim her zaman yeniliyor. Tabii alkışlar vardı. Evet. Sağ olsunlar. Vardı. Çok büyük bir destek alıyorum. Hepsi gönülden destekliyor. Birlik, beraberlik ve dayanışmasının çok güzel bir camiyayız. İnşallah bunun beraberlik içinde tekrar devamını sağlayacağız ve büyük başarılara imza atacağız.